Merhaba Selam arkadaşlar Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim Arkadaşlar Bugün de size e, Bu örneğin Anlatımını yapacağım Örneğimiz çok güzel Örneklerimizin ilmek sayılarını Gelince 13 ilmek Ve katları arkadaşlar 13, 13, 13 atacağız. Öreceğiniz e, hırkaya yeleye kaza göre İ, ilmeklerinizi 13, 13, 13 atacaksınız. En sonuna da iki tane her başa bırakmak üzere iki tane kenar ilmeği bırakacaksınız arkadaşlar. Örneğimiz çok güzel. Ben örneğimi 3 e, numaralı bir şişle ve bebe yünüyle ördüm arkadaşlar şimdi başka bir ipte anlatımımı yapacağım ben iki örnek üzerine sizlerle çalışma yapacağım iki örneği göstereceğim arkadaşlar şuraya kadar göstereceğim bunun için bana 30 ilmek lazım 30 ilmeğimi attım ben bir sırada ters örgü yap, yaptım şimdi sizlerle örneğimizin devamını yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım kenar ilmeğimi örmeden aldım her zamanki gibi akabine 3 tane 2 tane ters öreceğiz 2 ters 3 düz 1 2 3 İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. 3 tane düz. 1 2 ve 3 2 tane ters. 1 2 Şimdi tekrardan ikinci örneğimize geldik. 1 2 ve 3 2 ilmeğimizin Yönlerini değiştirerek Soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrardan şişimin başını dolayıp Bu seferde iki ilmeği sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. 3 tane ters pardon düz 3 düz ve kenar ilmeklerim 3 tane ters 1 2 ve 3 evet arkadaşlar 3 Örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasında hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bütün ilmekleri bütün ilmekleri ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Hiçbir işlem yok. İşlemleri ön sırada yapıyoruz arkadaşlar. Ön yüzde yapıyoruz. Gördüğümüz ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Arkadaşlar ben böyle yavaş örüyorum ki bilmeyen arkadaşlar öğrensin diye. Yani görebilsinler diye. Yavaş örüyorum arkadaşlar. Evet bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unut, unutmayalım arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer video çekimlerinde bir hatam bir yanlışım oluyorsa hepinizden özür dilerim arkadaşlar. İster istemez video çekerken biraz heyecanlanıyorum haliyle. Bütün sıramızı ters olarak... Ördük arkadaşlar. Şimdi geldik. Ön yüzümüze. Evet arkadaşlar. Ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüze geldik. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters örüyorum. 2 düz ve burada yine ilmeklerimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum bir doluyorum 1 2 ve 3 bir doluyorum şişimin başını şimdi sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar 2 düz 2 2 ters Tekrardan iki düz ilmeklerinin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrardan bir doluyorum. Şimdi de soldan sağa şey sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. İki düzümü ördüm. 3 tane ters. Bunlar benim kenar ilmeklerim oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar sizi sıkmamak adıyla e, hiçbir işlem yoktur arka sırada. Bütün gördüğümüz ilmekleri doladığımız ilmeklerle beraber hepsini ters öreceğiz arkadaşlar. Ben ters yüzünü öreyim ön yüzde görüşelim arkadaşlar sizlerle. Evet canlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ters ördüm 2 ters bir düz ve burada yine bir düz iki düzün yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Biraz şey oluyor. Sıkı ördüğüm için evet soldan Soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan şişimin başını doluyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum. Şişimin başını tekrardan doluyorum. Bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Tekrardan iki tane ters. Bir. 2 Bir düz örüyorum. İlmeklerimin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane düz örüyorum. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Bu sefer de sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. 1 düz 2 ters ve kenar ilmeğim evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar arka sırada dediğim gibi hiçbir işlem yok Ter, bütün ilmekleri ters olarak Örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters Doladığımız ilmekler de ters örülüyor arkadaşlar Hiçbir işlem yok İşlemlerin hepsi ön yüzde yapılıyor Ben e, Ters yüzünü öreyim Sizlerle görüşelim arkadaşlar Evet canlarım Şimdi örneğimizin ön sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi ördüm. Burada hiç örecek düz ilmek kalmadığı için iki ilmeğin Yönlerini değiştirerek sağdan, pardon soldan sağa doğru bir kesimi yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 1 doluyorum. 2 ilmeği bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ters. 1 ve 2 2. 2. örneğimizdeyiz. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir doluyorum şişimin başını bu seferde sol, sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar sağdan sola doğru ve iki ilmeğimi ters örüyorum Bu ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar arka sırasında hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Arka sırayı öreyim ön yüzde görüşmek üzere canlarım benim. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Arkadaşlar örneğimiz bu kadardı. Ama ben sizlere bir sıra kuru, örneğin tekrardan kurulumunu yapıp videomuzu bitireceğiz inşallah. Örneğimizin tekrardan kurulumunu yapacağım arkadaşlar sizlere. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. Şimdi üç tane düz. Bir. 2 Ve üç. İki ilmeğimizin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Şimdi de iki ilmeği sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 3 tane düz. 1 2 ve 3 2 ilmek ters 3 ilmek düz 3 2 ilmeğimi yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar Bir şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Üç tane düz. 2 tane ters. Ve kenar ilmeğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğimizin arkası böyle. Ön yüzü böyle arkadaşlar. Örneğimiz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için kıymetli ıı, vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ıı, olumlu veya olumsuz bir yorum yapmayı bak, çok görmeyin bana arkadaşlar. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Henüz kanalım yeni. Abone olmayı, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yepyeni bir videomda yine sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.